Günaydın bugün trifte gidiyoruz ee, güzel bir tırif shop bulduk büyük ve e, ucuz aldığını <gülüyor> umut ediyoruz. Bu arada trifte bilmeyen varsa ikinci el ya da az kullanılmış marka kıyafetler falan filan bir ortaya atıyorlar siz kendi bedeninizi kendi kıyafetinizi bulmaya çalışıyorsunuz aynen pazar gibi böyle Polonya pazarı <gülüyor> Türkiye'de yok sanırım hiç tırif shop bir latte aldık çünkü kahvaltı yapmadık ve çay kahvaltı yapacak zamanımız yok ben de kahve seç oldu deli gibi rüzgar esiyor Linda'yı bekliyoruz. şu ay çok korkum şu 40 Zulati bunları böyle vintage shoplarda 200-300'e bulabilirsiniz ve 30-40 Zulatiler şey. ne bulduk seni seviyorum yazıyor pelüşte burası reskat burada pijamalar var şurada perdeler var burada da pelüşler var ve Türkiye'den peluş gelmiş Bana bir poşet verdiler. Şuna bakar mısınız? Buraya gelirken öldüm yani. Ee, bu arada bir de H&M kargom geldi. Onu da şimdi açacağım. Önce bir peluş şey aldım. Tabi bunları yıkamam lazım. Bir de bakın. Çok tatlı değil mi? Kendi kıyafeti bile var. Çıkıyor mu bu acaba? Çıkıyor bir de. Allah'ım yiyeceğim. Çok tatlı. Bunların hepsini yıkamam gerek. Tabi ki çok Hijyenik bir ortamda değillerdi. Sonra şok şok şok. Şöyle bir mont aldım. Siyah bayağı bildiğiniz mont. Hatta <gülüyor> Şey Mont olduğuna inanmıyorsanız <gülüyor> giyerim. Ben bildiğiniz bir mont. Böyle mont. Bayağı mont yani. Bayağı, bayağı kışın insanların giydiği montlardan. Ve ne kadar aldım biliyor musunuz? 24 zulotu Hani böyle 16-17 civarına düştü. Yani 17 Zuloti'ye ya şöyle bir mont aldım. Mont. <gülüyor> Kışın giyilen mont. Sonra şöyle bir kot aldım. Normalde bu renk ben hiç giymem. Şöyle kremimsi. Ee, sadece paçalarından dolayı aldım. Şöyle düz paça ya da işte ne bileyim mamjin model hiçbir şey yoktu. Oradaki her şey ya böyle skinny jeans'ti ve yırtıktı. Hani skinny ve yırtık. Neyse. O yüzden böyle hani bunu böyle mom jean tarzı en yakın bu vardı. Bunu da bulmuşken alayım dedim. Bu da 20'yi 15'e düştü. Böyle krem bir kot bu da. bayağı böyle tertemiz bir şey yani. Sonra şöyle bir blazer aldım. Böyle. Böyle. Ee, Halloween'de Chandler'ın giydiği bir e, outfit var. Bir ara sosyal medyada falan bayağı popülerdi. Şuraya bırakırım o resmini. O kıyafeti can, yani canlandırmayacağım da onu giyeceğim hani. E, kostüm giymeyeceğim de sonra mesela sen kimsin diye soranları Chandler'ım demek için. Anladınız mı? O yüzden şöyle bir blazer aldım. Bu da 20 lotuydu 15'e geldi. Son olarak da şöyle bir ceket aldım. Böyle spor ceket. Bordo bir spor ceket aldım. Ee, aynen beden hocası ceketi. Bu da 27 Niye bilmiyorum en pahalı buydu. Herhalde ye yeni oldu. falan. Aynen bu da 20'ye gelmiş. Trifler aldıklarım bu kadardı. <gülüyor> Nursa da bunu aldı. <gülüyor> yani 1000 saniye domuz aldı. Çok tatlı. Böyle bir domuz aldı işte. <gülüyor> bir mont, bir blazer, bir ceket, bir kot, bir de peliş oyuncağı 70 lülatıya aldım. Ve buradakileri 200 lülatıya aldım. Trifit Shop artık favori mekanımız. Lindayla diyoruz ki hafta şey her ay bir gün gitmemiz gerek. Ben bir bıçak alıp gideyim. H&M Home. Şimdi şöyle bir atkı aldım. Normalde atkı takmayı hiç sevmem ama burada biraz mecbursunuz. Şöyle bir şey. 20 dolar bu. İndirimdeydi böyle. Kemboz. <gülüyor> Şöyle dizi yırtık bir kot aldım. Böyle dizinde yırtık var. Neyse ya yani buraya fotoğrafını koyarım. Çünkü denemeyeceğim şimdi. Dünyanın en tatlı çoraplarını aldım. Şuna bakar mısınız ya? Mesela bir de hani o kadar yumuşak ki keşke elleyebilseniz. Böyle Christmas çorapları. Daha Christmas'a 2 ay var ama olsun. Son olarak şöyle bir sweat aldım. Crop sweat. Böyle. Evet. Bu da 30 lotuydu. Ben görmedim. Nasıl görmemiş? Videoyu izlersen görebilirsin. E, trifte bir daha kesinlikle gideceğiz. Belki daha düzgün bir trif videosu çekmeye çalışırım. Çünkü bu ilk triftimizdi ve bence güzel şeyler bulduk ilk triftimiz için. Çünkü o kadar kalabalık ve o kadar zor ki bir şey bulmak. Hani Her şeyi öyle dizmişler ve kendi bedeninizi kendi beğendiğiniz bir şey böyle tek tek tüm kıyafetlere bakıp bulmanız gerekiyor. Normalde benim izlediğim trif videolarında hep şey mesela işte 38 bedenleri bir reyona koymuşlar 40 bedenleri bir reyona. Öyle daha kolay oluyor. Hani gidip sadece sevdiğiniz bir şey... Burada öyle değildi ama hani beden ayr ayrımı falan yapmamışlar. O yüzden çok zordu. Yani bir yeri hatta şey kategori ayrımı bile yok. Sadece jeanler bir yerdeydi. Bir de işte mont blazerlar böyle hani aynı taraftaydı ama başka yerlerde de blazerlar vardı mesela. Vardı. Aynen hani böyle şey bir bölümde sadece kot vardı ama başka yerlerde de kotlar vardı. Yani e, düzen olarak çok kolay bulunabilir, ulaşılabilir bir şey değildi. E, o yüzden çok bir şey yani biz 2,5 saat falan geçirdik ama zaten Toplam 5 şey deneyip 3'ünü aldık mesela çünkü şey yapamıyorsunuz hani hem tarzınıza uyan hem bedeninize uyan ikisini aynı anda bulmak için hepsine tek tek bakmanız çok zor oluyor. O yüzden biraz zorlandık bugün ilk triftimizde. Artık biraz daha böyle sistematik ilerlemi. Çünkü bazı birini gördük mesela. tarz olarak hani böyle çok beğendik. Ve elinde böyle 20 tane şey falan vardı. Ve hani gidip sormak istedik aslında nereden buldun bunları diye. Çünkü biz hiçbir şey bulamadık. Yani 20 tane falan böyle mom Jean tarzı şey bulmuş, kot bulmuş. Ve hani ben sadece şu kremi sadece mom Jean buldum diye aldım. Yani oluyor mu olmuyor mu hiçbir şey yok. Sence buldum ve dedim ki 20 lotu okey alayım. Millet biliyor galiba nasıl yapılacağını. E, o yüzden bir sonraki triflerimizde daha profesyonel, daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye.